Yo, yo. Para, toner, düşünceler, içim içimi yer düşünmeden Yapılan işler, içine işler, zalimin fakir iş koyuşu. Beni de şişler, karışık işler, içine işler, içine Zıvanım yapılır, kağıdımın içindeki işler Zorluklar yolumu kapatır, zalimler yolumu kapatır, biçler Hayatı kırışım geliyor, içten korkudan Şampanya sanlıyor çişten Müziği içime çekerim içmem Habitat öngümü bozuyor Yaşamım kelleme ötülü koyuyor Ölürken doğuyor yeniden köyden Diyor ki daha da ünlen Diyor ki diyor ki daha da ünlen yerim <gülüyor> betere koş dünden Yukarı taşıyor pisleri bugünkü gündem Sürdüğünsü kızı ağzında patlatır Şekeri yakarım anneşi diyor ki Önceden alındır ruhum benden Fethedim ölümü alıyorum